Bugün 8 Ağustos 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, güne iyimser ve özgür enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, kova burcundaki satürnle uyumlu görünümde olacak. Yabancı kültürler, seyahatler, hukuk, eğitim ve yayıncılık gibi konuları daha fazla gündeme getirebilir. Kalabalık sosyal ortamlarda çeşitli fikir alışverişlerinde bulunabiliriz. Sabah saatlerini önemli iş ve görüşmeler için daha verimli değerlendirebiliriz. Öyle saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle dik açı yapacak ve 13.30'da boşluğa girecek. Duygusal hassasiyetimiz artabileceği için bu saatlerde çabuk etki altında kalabilir, içinde bulunduğumuz durumları objektif değerlendirmekte zorlanabiliriz. Belirsiz ve kararsız enerjiler altında yön almakta zorlanabiliriz. Önemli kararlar almak yerine akışta kalmak, keyif aldığımız konuları zaman ayırmak için öyle saatlerini değerlendirebiliriz. Açık havada ve doğada zaman geçirmek, ruhsal konular ve sanatsal faaliyetler yapmak keyif verebilir. Bugün Venüs ve Plüto arasında etkinleşen karşıt açı, duygusal ilişkiler, ev, aile ve kariyer sorumlulukları, maddi paylaşımlar alanında baskılar ve manifetatif durumlar ortaya çıkarabilir. İlişkilerde sınırlarımızı korumaya çalışmalı, fazla idealist ve hayalperest tavırlardan uzak durmalıyız. Ay gece saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve 21.38'de Oğlak burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün başarıya odaklanacağımız için kariyer ve sorumluluklarımızı ön plana alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.